Selam arkadaşlar ee, Yunus diye bir arkadaşımız max 700 liraya bir mont istemiş ee, sanırım 4 mevsim mont istiyordu hem de. Ee, tabii de, hani 4 mevsim montlar o kadar ucuz fiyatları yok ama Venom böyle seçenekleri barındırıyor içinde veya işte e, 3 mevsim olabilecek hani kışın ortalama soğuklarda kullanabileceğiniz birkaç tane mont çıkarttık 14 sunacağız şimdi ilk önce ucuz fiyatlıdan başlayacağız en ucuz fiyatlısı bu mu? Asterise de... Ee, bir de şu var, pardon. Bunu da 3 mevsim kullanmak için galiba, yazın yazın biraz terletir bu yani. Yani yazın, yazın çok ee, rahat edemezsiniz çünkü ee, o kadar fazla hava kanalı yok. Çok evet, bu Jaws modeli. Jaws modeli hani iyi bir modeldir, ben kullandım bununla. Ama hani yazın, gerçi son kalınlığı Aynen, gerçek Çünkü hava ee, kanalları Neredeyse de. yok denecek kadar olur. Bundan çok kışın, ee, sonbahar ve ilkbahar Büyü Ama Sof şey, kullanabilirsiniz Ama Soft Shell şey, şey, şey, bir yapısı çok var Kullanıma uygun olur yani herhangi bir Mont gibi bir girişim de gibi. kafe ağrıya gelen oluyor. Kafada transport da sert bir şey. Verdan huzurlarda direkleri de de var. Mesela da beraber mi? geliyor. Hı -hı. Yani fiyat performans olarak olabileceğimiz Ay, başarılı bir üründür bu bundan sonra önerebileceğim benim dinamik modeli var. Eee tam emin ben onun dinamik modeli bunun içinde iki tane katmanı vardır. Hem rüzgara karşı hem de yağmura karşı dirençli katmanlardır bunlar. Ya yani bu da üç mevsim olarak geçiyor ama dört mevsimde kullanabiliyorsunuz. Ben bu montu iki sezon kullandım. Yani kışın birazcık içine sweat tarzı ya da ceket tarzı bir şey giydiğiniz zaman kışı da size idare ettiriyor yani. Ben iki kış kullandım dediğim gibi ve hiçbir sıkıntı yaşamadım. Ya yani fiyatına göre oldukça başarılı bir mont aslında. Burada kain külot mekanizmaları var. Cepli onlarlı, omuz düşsek formaları falan var. Sırt arasında da var. Aynı asır forması biraz daha fit, on days türlü de biraz. Sırtına değiştirilebilir. var. İstediğiniz şey göre değişimi sağlamayalım bu modellerde. Astlarda çıkıyor. İçlerinde cepleri var. Evet. Ee, uygun şekilde hani uygun fiyatlı almak isteyenler için tabii bir üst fiyatlı örnekleri de paylaşacağız. Mesela ne var bundan sonra? <gülüyor> Şu mu var. Evet. Bu neydi? Bu da M-TEC markasının Enzo modeli. Ee, bu da şu anda 799 TL gibi fiyatı var. Hason Campaio'nun fiyatı bu. E, günlük kullanıma uygun bir motor yine. Herhangi evet. evet. evet. bir şekilde motorun oturuyor, sırt hazmıyor. İşe ilip gidirken kesinlikle bir buluşmaya As falan giderken. Evet. Bunda yine aynı şekilde iç hastaları mevcut. şekilde gördüğünüz gibi iç astarı mevcut. Bu iç astarı çıkardığınız zaman evet. e, yine ilk barfalan kullanırsınız ama yine yazın e, çok rahat ettirmez evet. size. Deli bir model. En azından hava alabilir astarları çıkarttığınız zaman. Evet. Ama yazın çok sıcak havalarda bunu alabilir. E, fiyat performans olarak yani kalitesine bakacak olursak bu modeli size tavsiye ederim. Evet. Evet. Bu birazcık daha üst Bu kaçta yaklaşık? 799. 799 lira. İki tane daha mı var? Ne var? Şu var. Ha, bu da makbul. Bu tam dörtlü isim aslında. Evet, Değil mi? evet. Bu da Marklin'in Monty modeli ee, 1199 TL fiyatı var. Yani açıkçası hani o fiyat bandında bu kalitede başka bir mont bulmak neredeyse çok zor. Ee, çünkü korumaları ve iç astarları oldukça kaliteli. Yani fiyatına göre oldukça başarılı bir monttur bu. Evet. Zaten hani malzımızda gettiğini görenler. Yani e, hem yağmur katmanı var, hem e, termal kasmanı var. Ve i̇çindeki astarları yani kaliteli astarlar, hani delikli e, bir yapısı var. Hava evet. evet, alabilecek kanalları var evet. açılan. Evet. Şöyle ayağın boyu evet. var. Onların cebi var. el sıkma kayışı var. Hava giriş nerede evet. var? Benim çift e, sıkma tokası var. Evet. Kolunda, şurasında ayarlama yeri var. C onaylı formaları var. Galiba şurasında da bir ayarlama kiri var yani. yani. Bir mı var? Evet, bir ayarlama var? Omuzunu şurada Yani omuzlar daha da buradan sıkıştırabilirsiniz. Yani bu modelleri sunabiliriz. Yani sen 700 lira demiştin Yunus ama hani biz işte olabilecek, sana daha iyi gelebilecek. Üstüne biraz daha para kattığın zaman daha iyi fer, fiyat, performans, e, bulabileceğim montları da paylaşmaya çalıştık. Diğer arkadaşlar için de paylaştık. E, umarım e, yardımcı olmuştur. Hepinize iyi sürüşler.